Gönül bir saraydır, sevgili sultandır, İnsanlar kendini bildiği zaman ya hızır, ya hızır, ya hızır, canın ya hızır, hızır gönlü bollumlar evet. her yerden hazır. Arif olan arif şaşar bu işe, şaşar bu işe. Arif olan darsa, eder tamaşa, ne gerek kavgaya hey dost ede.